Herkese merhaba, tekrar hoşgeldiniz. Bu sefer öyle çok bir popülerlik yakalayamamış olsa da kendi kült izleyicisine ulaşmış bir dizi olan Raised by Walls'un 3 parçalı incelemesini yapacağım. İlk bölümde dizi genel olarak ele alacağım ve spoilersız bir inceleme yapıp türünden, kalitesinden ve bilimun başka şeylerden bahsedeceğim. Sonrasında kısaca 2 sezona da biraz değineceğim. Ki zaten 2. sezonu anlatırken de sürekli ilk sezonla kıyaslamalarını yapacağım için Kritin son iki bölümü aslında birbiri içine girmiş halde olacaklar. Yalnız ilk bölümde genel bir dizi incelemesi yapmamın sebebi eğer bu diziyi izlememişseniz ve bu videoya tıklamışsanız spoiler almadan dizi hakkında biraz bilgi edinmenizi sağlamak ve yeterince ilginizi çekerse bu sayede diziye yeni izleyiciler kazandırmak. Çünkü şu anki izleyici kitlesinden daha fazlasını hak eden bir dizi bu. HBO Max'ten 3. sezon onayı alması biraz da riskli bir durumda olduğu için Kazanacağı her izleyici kar. Yani tamam evet HBO Max burada yok farkındayım ama bir şekilde her yeni izleyici kendisini hissettiriyor. Yani daha fazla iyi niyet, iyi laf, iyi marketing yaratıyor. Hatta malum sitelerdeki trafiğin artması bile diziye gösterilen ilginin az olmadığını gösteriyor. Yani HBO Max henüz buraya gelmemiş olsa bile. Kısacası bu dizi için underrated denebilir ama ee, anlatmayı başka bir gün başka bir videoya saklayacağım bir fikrim var. Bence artık underrated teriminin bir manası yok. Yani i̇nternet öncesi çağa ait bir kavram bu. Yani herhangi bir eseri ya sinemada, vizyondayken ya da televizyonda yayındayken bir kere seyrettin seyrettin. Seyretmediysen kaçırdın. Yani bu tip zamanlar için geçerli olan. Bugün her şeyin her an bir tık uzağımızda olduğu bir çağda geçerliliğini yitirmiş bir kavram bu. O yüzden bugün... İyi iş mutlaka izleyicisini bulur diye düşünüyorum. Bunu bir gün daha ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Yalnız buradan devam etmek gerekirse o zaman kendimle çelişkiye mi düşüyorum? Çünkü bu dizinin şu anki izleyici kitlesinden daha fazlasını hak ettiğini söylüyorsam o zaman dizi underrated kavramına bir örnek teşkil etmiyor mu? Belki. Ama belki de fazla izleyicisinin olmamasının sebebi dizinin kalitesinden çok. Anlattığı şey ve anlattığı şeyi hangi türde sunduğu olabilir. Ya da evet belki direkt zayıflıklarıdır. Ki o zayıflıklar da görünmüyor değiller. Biz ilk olarak hikayesinden ve türünden başlayalım. Sonra zayıflıklarından da bahsederek kritin ilk bölümünü tamamlarız. Devam etmeden önce kanala abone olursanız çok makbule geçeceğiniz şöyle üstünkörü bir hatırlatmama lütfen izin verin kritiye başlayalım. Dizi bilim kurgu olarak geçse de ne kadar gerçek bir bilim kurgu orası tartışılır. Normalde bilim kurgu ve fanteze türünü aynı kategoride görme eğilimi çok yaygın. Ama ben bunun çok yanlış bir fikir olduğu kanaatindeyim. Çünkü temelde çok büyük bir farklılıkları var. Biri sadece mantık ve bilim üstüne şekillenmek zorundayken, diğeri tam tersine bilimi ve mantığı arka plana atıp bu tırnak içinde zincirlerden boşanmışçasını tamamen serbest atış yapabilen bir tür. İkisinin ortak saymanın sebebini de anlayabiliyorum. İçinde yaşadığımız gerçek dünyadan başka bir dünya inşa ettiklerinden benzer sayılıyorlar. Oysa böyle temel bir farklılıkları var. Bir de bu ikisinin ortasında bir tür var. Ki epey bir yaygınlaştı artık. O da ikisinden de parçalar alıp bu dizi özelinde olduğu gibi ön planda bilim kurgun maskesini taşıyan ama bilim kurgunun kısıtlamalarını boş veren yani mantıki açıklamaları gerek duymayan tamamen kafalarına göre fantastik bir dünya anlatan meniz bir tür yani bilim kurgu maskeli fantezi densecük oturur. Saf bilim kurguya örnek isteniyorsa Asimov'un kitaplarına bakılabilir. Asimov hiçbir kitabında asla yani en azından o kitabı yazdığı zamanın bilimsel bilgilerine ve bilimsel öngörülerine ters olan temelden sarsan bir şey anlatmaz. Hatta Asimov'un kitaplarını hikayeli fen bilgisi dense bile yeridir. Biraz da bu yüzden benim tercihim hep Asimov tarzı, mantığı kendisine temel alan bilim kurgu. O yüzden zaten Foundation dizisine duyduğum nefreti tanımlamak için inceleme videosunun başlığına bu ne bilimsizliktir diye yazmıştım. Yalnız Asimov'dan bahsederken bu dizi ve bu tip bilim kurgu ve fantezi arasında gidip gelen hikayeler üstüne bir de Arthur C. Clarke'ın bir lafını hatırlamak da açıklayıcı olacaktır. Clark'ın en ünlü denebilecek cümlesi Yeteri derecede ileri bir teknoloji Sihirden ayırt edilemez olacaktır. Bu da sanırım bu tip melez hikayeler için bir çıkış noktası. Yani bugün seyrederken ya Bu bilim değil diye itiraz etsem de Dizi bana Ama bu o kadar ileri bir teknoloji ki Senin yaşadığın zamanın bilimsel fikirlerine göre Ancak fanteze diye adlandırabildiğin bir şey. Yoksa biz hala bilim kurguyuz. Gibi bir bahane, bir kaçış noktaları da olabilir. Onu da es geçmeyelim. Yine de bugün bu tip hikayelerin nasıl algıladığımıza geri dönecek olursak, bu melestürün avantajları olduğu gibi ki avantajı işte hikayeyi anlatırken istediğin gibi uçmakta serbest olman, dezavantajları da olduğunu söylemek zorundayız. Avantajlar anlatıcı için geçerli dezavantajlar dezavantajlarda seyirci için. Ben yani ne kadar fantastik evrenlere, mistisizme, eğilimli insanların epey bir kalabalık olduğunu kabul etsem de herkesin içinde bir yerde biraz da böyle evrimleşmiş olduğumuzdan katı mantıkçı, sebep sonuca dayanan bir karakter yaptığını düşünüyorum. Dünyanın en mistisizme, en dine dalmış adamıyla bile tartışsanız bir yerde mutlaka ''Madem şöyle diyorsun, o zaman niye böyle?'' diye bir kalıp kullandığını göreceksiniz. Ki madem öyle o zaman niye böyle kalıbı bir sebebi temel alıp ona göre bir sonuç sorgulayan bir kalıptır. Dinci bile olsanız bu kalıpla düşünmekten kendinizi alamazsınız. O yüzden zaten zihnen gelişmiş bir insanı Matrix'ten çıkartırsanız kafayı yer. Neyse ne diyordum. <gülüyor> tamam diziye dönelim. Bu sebepten bir hikaye izlerken hikaye bize bir gizem sunduğunda sonra bu gizeme cevap olarak... Yani işte öyle Allah'ın işi, yani burada da solun güneş tanrısının işi diye kestirip atarsa seyirci de tatmin yaratamaz. Yani mutlaka biraz olsun mantığa dayanan cevaplar istiyoruz seyirci olarak. Hatta seyrettiğimiz şey bilim kurgu maskesi taşımasa bile, tamamen fantastik bir hikaye olsa bile bunu istiyoruz. Bu noktada eklemem de lazım. Şu ana kadar şikayet ettiğim yarı mistik, yarı bilim kurgu havaya bardağın dolu tarafından... O bilim kurgu olan tarafından bakarak rahatladığım sahneler de oldu. Dizim mistisizme iyice daldığında ve öyle olunca da artık hiçbir soruya mantıklı cevap verme zorunluluğu kalmayınca yani bu yüzden kendimi diziden uzaklaşmaya başladığımı hissederken birden o aşırı mistik şeye kendince bilimsel bir cevap gösterip yani beni tekrar hop nereye gidiyorsun gel buraya diye kendine geri çektiği de oldu. Yani, Eyvah uydurdukları tanrı gerçekten de tanrı çıktı diyorsun. Yani yok yok sadece şöyle bir şey de olabilir diye bir sahne sokuyorlar. Yani bir karakter birden garip bir hale geliyor, aha iyice saçmalamaya başladılar diyorsun. Sonra yok yok rahat ol aslında o şeyin sebebi şu bilimsel zamazingo. Spoilersiz konuşmaya çalışıyorum. İşte onun sebebi aslında şu bilimsel şey diyerek tekrar beni yer kazanıyor. Ha, cevaplar tam anlamıyla bilimsel değil ama asettik bundan e, dizinin bilime yaklaşımı daha çok sihirli bir şey ve bu sihirli bilimle derdim olsa da en azından dizinin tam gaz mistisizme kaymasını engellediğinden ve bana hala bazı noktalarda kendince mantıklı cevaplar verdiğini gördüğümden diziyle bağımın kopmadığını söyleyebilirim. Yine de bu dizinin melez türü acaba kendi ayağına sıkmak mıdır emin değilim. Yani yıllar öncesinin Lost'unun 1 milyon tane soru sorup sonra da yarısını cevaplamayıp diğer yarısında ''Ya boşverin işte öylesine oldu.'' diye cevaplamasının kötü tadı hala ağzımızda olduğundan belki de o yüzden izleyici tereddütlü davranıyor olabilir. Gerçi diziyi izleyip de sevmeyen insan epey az. Yani eleştirmenler zaten %100 seviyorlar. İkinci sezon için bir tane bile kötü eleştiri yok rotunda. Ama gerçi kritik sayısı az. Yani Tıpkı seyirci sayısının az olması gibi. Belki de sadece HBO Max o kadar fazla reklamını yapmamış diyedir. Ya da tanıdık bir IP, bir uyarlama olmamasından, sıfırdan yaratılmasından, biraz karamsar gelecek tasvirinden. Gerçi bence buna alıştık artık. Kıyamet sonrası dünya artık bizi korkutan bir şey değil. Hatta olacaksa olsun diye beklediğimiz bir şeye dönüştü neredeyse. Ama artık sebep her neyse henüz hak ettiği izleyici sayısını bulmuş değil. Eğer izlemeye başlamadıysanız ve şu ana kadar anlattığım özellikleri yani %100 mantığa oturma derdini pek taşımaması, sürekli sorular sorup bunların tatminkar cevaplarını vereceği, hafif şüpheli ve karamsar bir bilim kurgu seyretmekte de bir derdiniz yoksa, başlamanızı şiddetle önerdiğim bir dizi bu. Ayrıca bu saydığım dertleri de bir köşe atın. Çünkü bu yüzden bu diziyi es geçerseniz, bence kendinizi mahrum edeceksiniz. Çünkü uzun zamandır iyi bir dizi seyrettim, ben hatırlamıyorum. O yüzden her türlü eksik taraflarına rağmen, bu diziyi son zamanların en iyi dizisi olarak ya da hadi en iyi ilk ikisinden biri olarak sayabiliyorum. Şimdi iki sezonun da ufak bir değerlendirmesini elimden geldiğince az spoilerlı yapalım ve kritiği tamamlayalım. İlk sezonun ilk bölümünü seyrederken şöyle bir tweet atmıştım. Altıncı bölüme geldiğimde ise attığım tweet şuna dönmüştü. Aynı mevzuyu tekrar etmeyeyim uzun uzun anlattım. O mistisizmin bilim kurgu havasını bulması yüzünden bu hissiyata kapılmıştım. Yalnız şu var, ikinci sezona başlamadan önce ilk sezonu bir daha seyrettim ve bu hissiyatı tekrar yaşamayı beklerken hiçbir sorun yaşamadım. Ve gayet de keyif alarak ilk sezonu bitirdim. Yani başlamadan önce bana birinin diziden ne bekleyebileceğimi söylemesine ihtiyacım varmış. Ben de şu ana kadarki genel değerlendirmede size yardımcı olsun diye dizinin bu meleze özelliğine epey bir eğildim. Umarım seyretmeye daha hazır hale gelmişsinizdir. Gerçi ilk sezonda mistisizm dışında başka dertlerim de oldu. Özellikle estetiği hikayenin önüne aldıkları anlar. yani Zincirli android doktor mesela. Tamam görüntü çok süper. Ama pratik olarak ne faydası var bilemiyorum. Bazen kendi iç tutarlılıklarındaki çelişkiler, Androidlerin neye dayanıklı, neye dayanıksız olduklarındaki garip tercihler. Ama yine de artık ikinci sezonu da seyretmiş olarak değerlendirebilirim ki ilk sezonu seyrederken neye sahip olduğumun kıymetini bilememiş olduğumu görüyorum şu an. Çünkü her şeyin sıfırdan yaratıldığı, tamam biraz Ridley Scott'ın Alien evrenine biraz atıflarda bulunuyordu. Ki Aaron Gusukoski bu dizinin showrunnerı. Bunu Alien'ın uzak kuzeni olarak niteliyor. Yani daha da fazla bir bağı olamaz zaten. Çünkü Alien artık Disney'nin ve Disney'i Alien için dizi yaptırmaya bile başlamış. Bu dizinin hikayesi başka bir hikayeyle hazır bir IP ile bağı olmadan, uyarlama olmadan, komplike ve kendince inanılır bir dünya inşa edebildiği için değerini şu an daha iyi anlıyorum. Çünkü ikinci sezon bu hikayeyi genişletmek amacında olsa da, ve tamam bazı noktalarda genişletmiş olsa da yine de ilk sezonu yaptığı kadar ağır bir iş yapamıyor. Bir de mekan değişikliğinden dolayı ilk sezonun survivalizm çekiciliği yok. İkinci sezondaki atmosfer o kadar uzayımsı bir hava vermiyor. Buna gelirim belki birazdan. İlk sezonu seyrederken biraz kafa bile karıştıracak kadar safları birbiri içine giren şekilde yazdıkları için seyrederken biraz kaybolduğum. Ama şu an takdir ettiğim bir dünya inşası vardı ilk sezonda. İkinci sezon artık hazır hikayeye devam ediyor. Artık gelmişken ikinci sezon hakkında da ufak bir iki şey söyleyeyim. Belki de ilk göze çarpan şey efektlerin kalitesindeki keskin düşüş. Şimdi normalde televizyon dizisi efektinin iyi olması gibi bir şartımız yok. Yani gelmiş geçmiş en iyi bilim kurgu dizilerden finalini saymazsak eğer Star Galantica'nın efektleri... O zaman için bile kötüydü ama umursamadığımızı hatırlıyorum. Burada canımıza sıkmasının sebebi dizinin ilk sezonuyla arasında fark olması. Arada kalitesizliğe bir gidiş olunca artık bütçe mi düştü, özensizlik mi arttı, yani sebep neyse o düşüş kendisini sadece efekt bütçesi dışında bir sorun varmış gibi hissettiriyor. Hatta bazı sahnelerde reji acemiliği de göze çarpınca Acaba HBO Max diziye son bir sezonluk şans verdi de istedikleri başarıyı bu sefer de yakalayamazlarsa iptal mi edecekler? Diye şüpheye düşmüyor da değiliz. Dizi iptal olmamak için sezon finalinde çok uğraşıyor. Yani yeni sezonlar için 20 tane olta atıyor. Yani normalde kızmak gerekir ama biraz da anlayışla yaklaşıyorum. Hatta dizinin genel hikayesine dair yine sihirli bilimsel denebilecek kadar uyduruk, yani spoiler olmasın, evrimi evrimi anlayamayan bir şekilde yaklaşan, tamam bu tanım iyidir, yeterince muğlak böyle bir cevap sunmuş olmaları da bence tatmin edici denebilir. Hatta bu cevapla Asimov'un sıfırıncı kuralına da bir gönderme yapılıyor. Dizi sadece Ridley Scott evrenine atıfta bulunmakta kalmıyor çünkü. ikinci sezonun bir bölümünde neredeyse 2001'in bir sahnesini tıp adıp aynısını bile seyrediyoruz denebilir. Bazenlerde Solaris havası bile alabiliyoruz. Bu sıfırıncı kural ise robotların insanlara yardım ve hizmet etmek zorunda oldukları o 3 orijinal kuralın robot kafasıyla madem insanların zarar görmemeleri benim amacım o zaman insanların üstünde hükümranlık kurayım onların birbirlerine zarar vermelerini bu şekilde önleyeyim gibisinden bir sonuca varmalarını sağlayabileceği için Asimov yıllar sonra bir de sıfırıncı kural ekliyor. Bu dizide de buna benzer bir yorum getirildiğini düşünüyorum. Yani spoiler değil, rahat olun. Bir izleyici yorumunda diziyi sırf gariplik olsun diye gariplik sunan, ortaya bir sürü gizem atıp cevaplarını umursamayan bir şey olarak nitelediğini gördüm. Ama bana dizi hala gerçekten de anlatmak istediği bir hikaye var ve kendince her şeyde bir cevabı var diye umutlanmama da sebep oldu. Bu sezon finali. O yüzden umarım en az bir sezon daha devam eder ve bugünkünden daha fazla da izleyici ulaşır. Hikaye ve oyuncular hakkında daha bir sürü not almıştım ama iki sezonluk genel bir inceleme, yani o notlardaki her şeyi de yazsam bir saatlik bir video olacağı için içim kan ağlaya ağlaya o kısımları siliyorum. Umarım dizi izlemediyseniz sizi izlemek için heveslendirebilmişimdir. İzlediyseniz de beğendiğiniz bir inceleme yorum yapabilmişimdir. Bu sefer bu kadar. Videoyu beğendiyseniz şu kafaya tıklayıp kanala abone olabilirsiniz. Beğenilerinizi ve paylaşımlarınızı lütfen eksik etmeyin. Bütün yorumlara cevap yazıyorum. Instagram, Twitter ve hatta diğer YouTube kanalıma da ziyaret edebilirsiniz. Cuma gününüzdeyseniz Patreon hesabıma da beklerim. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşçakalın.